Levhaların hala oluşmakta olduğunu ve dünyanın yüzeyinde taş kürede bulunan bu levhaların hareket ettiklerini biliyoruz. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Her şeyi geriye alsak ne olurdu acaba? Hangi yöne doğru hareket ettiklerini biliyoruz. Bu bize nasıl oluştukları hakkında ne söyler? Biraz kafa yoralım. Şu anda Güney Amerika ve Afrika birbirinden uzaklaşıyor. Çünkü Orta Atlantik sırtından dolayı yeni levhalar oluşuyor. Şimdi zamanı biraz geri alalım. İki levhayı bir araya getirelim. Bu arada Hindistan levhasının da Avrasya levhasını sıkıştırdığını ve Himalaya'ların yükselmesine sebep olduğunu biliyoruz. Bunu geri alırsak ne olur? Hindistan'ı Antarktika'ya doğru geri getirelim. Aynı şey Avustralya için de geçerli. Avustralya ve Antarktika levhaları arasında yine bir levha oluşmakta. Bu da iki kıtayı birbirinden uzaklaştırmakta. Onları da bir araya getirelim. Zamanı geri alıyoruz. Gerçi bu haritada o kadar belli değil ama GPS verilerine bakarsak Kuzey Amerika'nın saat yönünün tersine doğru döndüğü belli oluyor. Onu da geri alalım. Saat yönünde döndürerek geçmişteki haline geri getirelim. Avrasya Kuzey Amerika'dan uzaklaşacağına ona yakınlaşsın. Bu gördüğünüz şey gerçek. Yani Hindistan ve Avustralya Antarktika'da üst üste biner. Güney Amerika ve Afrika'da birleşir. Kuzey Amerika'da bunlara katılır. Ve tabi Avrasya da burada. Aslına bakarsanız hepsi bir arada toplanmış gibi duruyor. Ve bu düşünceden yola çıkarsak bütün kıtaların tek bir süper kıtanın parçası olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bu süper kıtaya da Pangea denir. Pan bütün demektir. Gea ya da Gaia dünya sözcüğünden gelir. Tüm bunlar Pangea denen, tabi o zamanlar yeryüzünde kıtalara isim verecek canlılar yoktu ama... Böyle bir kıtanın 200 ila 300 milyon yıl önce var olduğuna işarettir. Ama şunu da söyleyelim, Pangea ilk süper kıta değildi. Ona ulaşmak kolaydı çünkü o nispeten en yakın zamanda parçalanan kıtaydı. Ama ondan önce de süper kıtaların olduğuna inanıyoruz. Geçmişte başka süper kıtalar da oluştu. Bunlar parçalanır sonra farklı şekillerde birleşerek yeni süper kıtaları oluştururdu. En son oluşan süper kıta yaklaşık 250 milyon yıl önce var olan Pangea ydı. ...bugün artık parçalanmış durumda ve şimdiki coğrafyamızı oluşturuyor. 250 milyon yıl önce bir süper kıtanın var olduğuna neden inandığımız hakkında daha fazla konuşmayacağım. Fakat size çok ilginç bir kanıttan bahsedeceğim. Pangea'yı meydana getiren kıtalar arasında çok ciddi kaya benzerlikleri bulunuyor. Daha da ilginç, fosillerdeki benzerlikler. Burada bir örneğimiz var. 200-300 milyon yıl önce var olan bazı türlerin fosilleri sadece belirli yerlerde bulunuyor. Şuradaki hayvanın yani sinoknatus'un fosilleri sadece Güney Amerika'daki şu bölgede ve Afrika'nın bu bölgesinde oluşuyor. Yani Güney Afrika'nın şekil itibariyle Afrika'ya uyması dışında fosil bulguları bu hayvanın yaşadığı yer bakımından da bir bağ olduğunu gösteriyor. En azından 250 milyon yıl önce bu hayvan yaşarken bu kıtalar birleşikmiş. Şuradaki türün fosilleri ise bu alanda bulunmuş. Bu bitkinin de fosilleri. Pek çok kıtayı birleştiriyor. Bunun fosilleri Güney Amerika'dan Afrika'ya, Antarktika'dan Hindistan'a ve Avustralya'ya kadar geniş bir alanda bulunuyor. Baktığımızda zaten bu kıtalar şekil itibariyle birbirine uyuyor. Ve hareket yönlerini geri çevirdiğimizde birbirlerine doğru yakınlaşıyorlar. Fosil kalıntıları da tezimize doğruluyor. Bu hayvanın fosilleri de bir şehit halinde Afrika, Hindistan ve Antarktika'da bulunuyor. Tabi bu bize daha çok Pangea'nın Güney Yarımköy'deki varlığını gösteriyor. Başka deliller de var. Kuzey Amerika'da ve Avrupa arasında birbirini tamamlayan sıra dağlar var. Bu fosil şeritlerini gördüğünüz Güney Amerika ve Afrika'da daha önceleri bir bütün olan diğer kıtalardan da kaya benzerlikleri var. Bütün bu kanıtlar çok uzun zaman önce Pangea'nın var olduğunu bize düşündürüyor. Bütün kıtalar hareket etmeye devam ettiklerinden belki de birkaç yüz milyon yıl sonra yeni bir süper kıta oluşabilir.